Evet, nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Benim teşekkür ederim. Bugün... God of War'ı bitirdim. God of War 1'i bitirdim daha doğrusu. Biraz önce daha 10 dakika bile olmadı. Hatta 5 dakika bile olmadı. Hemen inceleme videosunu çekeyim. Her şey aklımdayken dedim. Şimdi, God of War 1'i arkadaşlar. Birazdan da God of War 2'yi oynayacağım. God of War 2'yi bitirdiğim zaman God of War Association oynarım. Sonra God of War... Diğer ya bütün seriler var bizde. PlayStation 3 Görüyor musunuz bilmiyorum şu an ekrandan. Ama birazdan göstereyim. Onunla oynayacağım. Şimdi arkadaşlar. Neyden oynadım ben God of War? PS Vita'dan oynadım. PS Vita'dan e, oynadım. Hatta şöyle ben size göstereyim. Kamerayı alayım. Gençler. Bakın. Bunun içini kartı alıp buraya takıyorsunuz. Neyse işte. Geliyorsunuz abi God of War'a. Başlat diyorsunuz tamam mı? Bunu neyse başlat diyorsunuz işte. Falan filan. God of War böyle bitti. Şimdi... Ben size ama ilk önce oyunu nasıl olduğunu bir göster Yani nasıl, sevdim mi sevmedim mi onu birazcık bahsedeyim. Oyun cidden muazzamdı. Lakin, bir kapan, bir sus. Oyun cidden muazzamdı. Lakin bazı sıkıntıları var. Mesela bir bazı bölümlerde buglar var. Mesela bir tane bölüm var, e, tahta var şu kadar küçük yani bayağı küçük. Onun üstünden Kratos geçiyor. Kratos da bizim ana karakterimiz, Şu şuradaki adam. Şurada, ya yani şu ikilisineki de adam dolap. Neyse oradan geçerken PS Vita, PS Vita'da yani normalde PlayStation 3 işte veya PlayStation 2, biz PlayStation 2'de zaten bitirmiştik God of War PlayStation 2. PlayStation 2'yi sonra kuzenime verdik. Neyse. Ee, ama ben hiçbir şey hatırlamadığım için bir tane bir kez daha bitirdim. Ama hiçbir şey hatırlamıyormuşum. Cidden mükemmeldi. PlayStation'da böyle buglar yoktu yani. Lakin PS Vita'da oynarsanız PS, PS, PS, PS Vita'da şu arkasındaki tuşlar dokunmatik Şuna bakın Şöyle yaptığınız zaman R2 oluyor bu Bu R2'dir Chest'leri bazı sorunlar açmıyor Ne bileyim bazı tahtalarda düşüyor Buglar olduğu için Haberiniz olsun yani PS Vita'da oynarsanız kanser olabilirsiniz Bazı buglar yüzünden Yani ben bugladım Ben Skyrim'da oynuyorum şu anlık Bir 10 saat falan oldu herhalde Skyrim'a ya abi Skyrim'da böyle buglar bazı baz, Skyrim'de de buglar var ama böyle buglar yok Mesela bazı su altı bölümlerinde buglar çok Ama God of War 2'de böyle bir şey olmaz çünkü Santa Monica yapımı seviyorum O yüzden bu Ya bak normalde o başlarda mükemmeldi Ortalarda buglar çoğalınca O ben bu oyuna 7 puan falan vereceğim Buglar fazla falan dedim Lakin sonda Ares diye bir karakteri öldürdük Ya yani bu arada bu biliyor Yani zaten başına yazmışımdır Ares karakterini öldürünce cidden muazzam olduğunu anladım. Zaten Ares de karımızı ve kızımızı öldürdü şerefsiz. Biz bu arada bu oyunda birinci oyunda ölüyoruz, lakin cehennemden çıkıyoruz. Ares cehennemi kontrol eden bir şerefsiz. Neyse Ares'i öldürdük o da bizim karımızı ve kızımızı öldürdü. İntikamını iki, ya, aldık ama bakalım ikinci oyunda neler olacak? İkinci oyunun çok az günü oynadım bir 20-30 dakikasına. Ee, çok önceden bir yıl önce falan oynamıştım. Ya bunda zaten herhalde 5 yıl oldu PS Vita'yı alı. Neyse arkadaşlar PlayStation, PlayStation 3'te de Ascension oynarım. Bütün oyunların incelemesini geçeceğim. Yakında Hebrain gelecek haberiniz olsun. God of War 1'e puanım arkadaşlar benim. God of War 1'e puan, 9. 9 veririm God of War 1'e. Çünkü cidden güzel bir oyundu. Güzel bir seriydi. Diğer serileri de. Yani mesela ben God of War'ın son oyunu 2018'de çıkan oyununda oynadım. Bitirmedim. Ama bayağı birisini oynadım yani. Hatta bitirmiş bile olabilirim tam hatırlamıyorum. Onu da bir daha oynayacağım. Bütün seriyi baştan oynuyorum çünkü. O yüzden bütün seriyi oynayacağım. Bakalım neler olacak. Ee, yakında Hebrain'de bitireceğiz. Uncharted'de bitireceğiz. Lakin yakında Çamarda'ya gideceğim köyüme. Ee, orada vloglar belki gelebilir. Kürt var. Kürtgeti var ya, Onlar falan var. Bakalım Gez Just Tozacağız. Kısacası Cidden God of War. Çok iyi bir oyundu. Siz de oynamanızı tavsiye ederim. PS Vita'da oynarsanız buglar çok. Eğer buglardan dolayı oyun... Ya oyun... Buglar... Baygılar yüzünden oyunu oynamıyorsa yani oyunu oynamayı sevmiyorsanız baygılı oyunları bu oyunu oynamayın, oynamayın. Lakin oyun çok iyi de finalde düzeltiyor kendini.